Evet, videolarımıza devam ediyoruz tekrar derslerimize. Ee, şimdi hatırladığım üzere önceki derslerde karakterimizin kontrollerini e, bir takım sağlık fonksiyonlarını ve koşabilmesini sağlamıştık. Şimdi e, bildiğiniz üzere şu anda karakterin canının azalması yani ölmesi bu gibi durumlar e, benim Q ve E'ye atadığım tuşlardan ibaret. Canımız azalınca ölüyorduk. Şimdi bunu Dış etkenleri bağlı hale getirelim yavaşça. Bunu yapabilmek için öncelikle neler lazım bize? Dış etkenler olarak, misal örnek veriyorum şu anda, iki çeşit alan yaratacağım kendime. Bu alanların çeşitleri şu şekilde olacak, örnek veriyorum. Bir tanesi, herhangi bir alevin içerisine girdiğimizde, alevden geçtiğimizde, canımızın, işte yavaş yavaş azalması şeklinde bunu yapabileceğimiz, sağlığımızın azalması şeklinde yapabileceğimiz bir şey. Diğeri de girdiğimiz anda örnek veriyorum bir kapan olabilir. Hani kapana bastığında bir karakter direkt ani olarak can azalması olabilir. Önce basit olan şeyden başlayalım. Alana girdiğimiz anda canımızın azalmasından. Bu videoda zaten aslında canımızın azalmasını önceki videolarda gördüklerken bu videoda dış etkenlere bağlı olarak bunu nasıl yapacağımız. Yani klavye girdilerine değil de karakterimizin o alan ya da tehdit unsuru içeren e, bölgeye girdiğinde e, nasıl bir tepki göreceğiyle alakalı e, öğreneceğiz. Onun için ilk lazım olan şey kendimize bir e, alan yaratmak dediğim gibi. Alandan kastımını şöyle e, anlatayım. E, Content Browser'ımızda sağlıklı yapıp blueprint class dediğimizde e, üstteki seçenekten aktörü seçelim. Önümüze bir aktör dosyası oluşturdu. Aktör dosyası şu: Karakterinizden e, bağımsız olarak bir takım sistemleri hani hazırlayabileceğiniz yer. Bunu nasıl yapacağımızı hemen bakalım. E, bunun için yani bu aktörün ismini trap diyelim. Trap bildiğiniz üzere e, tuzak anlamına giriyor. E, trap aktörümüzü sahneye gönderdim. Sonra da Trap aktörünü çift klik ile açtım. Şimdi Trap aktörü normal şartlarda bir viewport penceresinde burada gördüğümüz e, oyun içerisinde fiziksel olarak görünen modellerin yani etkileş yani karakterle direkt olarak görsel temas kuracağınız yerlerin olduğu taraf. Bir de bu e, sistemlerin çalışacağı yeri e, Blueprint ile ayarlayacağımız kısmı var. Yani karakter ve kontrol dosyası gibi. Bir. Aynı şekilde öncelikle bize karakterimizin bu trap e, yani tuzağa girdiğinde bir takım işlerin, işlemlerin olabilmesi için bir trigger kullanmamız gerekiyor. Trigger normal şartlarda en çok kullanılan yer İngilizce'de e, silahların tetik kısmıdır. Yani tetiklemek için hani kullanılan küçük e, çektiğimiz mandaldır. Trigger denir. Aynı zamanda ismin de zaten tetikleyicidir hani. E, trigger şu şekilde e, sol taraftan aktörümüzün içeri sol taraftan et kompo'nun tıkladığımızda hemen aşağıda kolajin bölümünden box kolajinin seçtiğimizde ekranı şu şekilde bir e, küp atacak. E, diğer seçenekleri de oradaki kullanabilirsiniz küre ve kapsül de var. E, buradaki olay şu bu aslında görünmez bir e, bölgedir. dir karakterimizin etrafındaki yani ben play dediğimde şurada şu an görebiliyoruz bir kapsül şeklinde çizgiler var. Karakterimizin kolaydırıdır bu da trigger'ıdır. Ee, bunu o trigger karakterimizin üzerindeki kolaydır demek daha doğru aslında. Tetikleyici bir şey onda yok. Tetikleyici asıl burasıdır. Ee, karakterimizin kolaydırı dışarıdaki herhangi bir tetikleyici çarptığında bir takım işlemleri yapabilmemiz için hani gerekli olan iki parçadan birisi. Aktörümüze bir tane trigger ekledik, bunun ismini Trap Trigger diyelim Ve sağ taraftaki Detail penceresinden aşağıya inelim. E, Trigger'ım seçiliyken sağ, e, bu pencerede aşağıdan On Component begin Overlap dediğimde yanındaki oka tıkladığımda hemen beni e, Event Graph yani Blueprint kısmına bir pencereye atıyor. Bu pencerede hemen önümüze bir event oluşturuyor. Bu eventin amacı şu. Bu trigger ile etkileşime giren herhangi bir obje olduğunda burası çalışacak. Burası çalıştıktan sonra buradan o trigger ile etkileşime geçen yani bu trigger'a çarpan objenin direkt kendisini buradan alabiliyoruz. Şu anda bize lazım olan sadece bu. Bunlar daha sonra e, değineceğimiz bilgiler. Şimdi ne diyorum? E, örnek veriyorum. Oyun içerisinde sağda solda yuvarlanan bir takım eşyalar olabilir. Bunlar bu e, trigger'ın içerisine girebilir. Ama tabii ki yani o eşyaların bir sağlık durumu, canı olmayacağı için olsa bile karakteriyle, bizim kendi karakterimizle aynı şekilde yapılmış olmayacağı için onlarda böyle bir işlem yapılmaz. Ama bu işlemi daha en başına ne? Gereksiz iş yükünü engellemek için bu e, bu trigger'ıma çarpan nesnenin direkt olarak kürüyle ilgili bir şey e filtreleme sistemi uyguluyorum burada. Eğer çarpan aktör, cast survivor karakter, benim kendi karakterim ise, burada da karakterimi kısa yolunu almış oldum aynı zamanda, bununla ilgili işlemler yapacağız. Eee... Aynı zamanda burada bir şey de göstermek istiyorum. Örnek veriyorum bu trebi modelini değiştirip, farklı farklı bundan trepler üretip kullanabilirsiniz. Sırf modelini değiştirerek de yapabilirsiniz. Animasyonlu olabilir, olmayabilir. Ee, ama örnek veriyorum daha sonradan bu trebi herhangi bir yerde kullanmak istiyorsanız. Şurayı kullanmıştım. Ee, daha sonra herhangi bir yerde farklı farklı varyasyonlarla kullanmak istiyorsanız. Örnek veriyorum. Bu trebin üzerine geldiğinizde işte bir takım ayarları değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunları genelde hani tekrar bu trebi yapıp ya da var olan trebin aktörün kopyasını döküntüsünü alıp orada değiştirerek yapmak da mümkün ama bunu direkt olarak sahnede daha hani kullanacağınız yerlere göre spesifik olarak hızlı bir içinde değiştirebileceğiniz bir yöntem göstereyim. Örnek veriyorum bu trebinizin karakterimize vereceği demeci buradan direkt olarak yazabiliriz. Böylelikle bunu bir değişkene bağladığımızda bu değişkeni daha sonradan müdahale etmek herhangi bir yerden, dışarıdan ya da aktöre tıklayarak sahneden e, değiştirmek, müdahale etmek çok daha kolay olur. Şimdi karakterimizin e, sağlık durumu yani kan bilgisi integer olduğu için bunu da integer olarak seçiyorum. Ve bunu dışarıdan e, değiştirebilir hale getiriyorum. Aynı zamanda buradan da Expose on Spawn seçeneğini tıklayacağım ama şu, o değildi galiba pardon. E, sadece Publi'yi açtım ve... Dışarıdan üzerine tıklıyorum aktörümün. Hemen gördüğünüz gibi burada damage yazısı geldi. Dışarıdan tıkladım ve ben buradan buna içerisine girmeden aktörün bir bilgi girebiliyorum. Ee, örnek veriyorum bunu şimdi kapattığımda şöyle bir kayıt alayım genel. Ee, gördüğünüz gibi damage bilgisini buradan artık giremiyorum. Örnek veriyorum ben bu damage bilgisini eğer buradan kendimi yüz olarak girersem Zaten e, yanındaki public tikini de açmadığım için dışarıdan da görülmeyecek. Bunu açtığımda otomatik olarak compile dememiz lazım değişikliklerin görünmesi için. E, burada 100 yazısı göründü. Şimdi normal şartlarda sahnemden sildim bunu. Normal şartlarda buraya girdiğimiz veri 100. Alta basılı tutarak bir tarafa doğru sürüklerimde aynısının kopyasını aldım. Burada da damage bilgisi 100. Bunu 200 yaptım. Hemen yan tarafa tekrar sürükledim. Ve burada da bunun damage bilgisini 300 yaptım. Üzerlerine tıkladığımda 100, 200 ve 300 olduğunu görebiliyorum. Ama hala e, aktör bilgisinin içerisine blue print'in e de burada 100'dür. Bunun sebebi şu. Ben bunu herhangi bir lokasyona sürükleyip bıraktığımda varsayılan değer blueprint'in içerisindeki değerle gelir. Ama sonradan bunu dışarıda ben değiştirebilirim takım ayarlarını. Kullanacağım yere göre farklılık göstermesini rahatlıkla sağlayabilirim. E, üçü bu şekilde yani kullanılan değişkenlerin dışarıdan da bu şekilde bir e, değişik durumlar için kullanabileceğini e, bilmenizi istedim. E, şimdilik bu Trigger'ım tabii ki ben oyun içerisine girdiğimde görünmüyor. E, karakterimin önü burası. Tamam, spawnında bunlar önünde. Şu anda görünmüyor çünkü o trigger'lar oyun içerisinde e, şey gizlenmek üzerine kurgulanmış. Ben kendi karakterim için özellikle şimdilik hani açmıştım. Ee, bu trigger'ları belli etmek için isterseniz test aşamasında e, trigger'e tıklayıp Hidden in game seçeneğini kaldırabilirsiniz. Böylelikle play dediğinizde önünüzde bu trigger'ları görmüş olacaksınız. Bu şekilde. Aynı zamanda eğer bunu kullanmak istemiyorsanız farklı bir yöntem benim genelde kullandığım bir yöntem üzerine e, durumunu belli bir spotlight ekleyip buradan Direkt olarak o alanın e, bir trigger olduğunu hani belli olmasını sağlıyorum. Aynı zamanda ışığın rengine göre de e, net tarzı bir trigger olduğunu görebiliyorum. Bu da eğlenceli ve kolay bir yöntem. ışımı çevirip yukarıya aldım direkt olarak merkezde. Açısını biraz düşüreceğim. Çok geniş şu anda. Açısı radius. Pardon. Density. Evet şöyle olması lazım. Düşürdüm. Evet yeterli. Play dediğimde ışıkları görüyoruz. Şimdi bunlar direkt olarak bir damage vereceği için e, bunlara şimdilik kırmızı ışık olarak ayarlıyorum ve buraya girdiğimizde bir takım işler olacak. Şimdi karakterimiz bu trigger içerisine girdiğinde tetikleme işlemi nasıl yapılıyor Onu önce hızlıca bir bakalım. E, bu bildiğiniz üzere az önce söylemiştim. trigger üzerine tıklayıp alttan 10 e, component begin overlap dediğimizde artıya tıkladığımızda bize burayı oluşturdu. Adır aktör içerisine giren ya da o trigger'a çarpan objeyi verir bize. Ve biz bunu kendi karakterimiz olup olmadığını buradan baktık. Eğer kendi karakterimizse o trigger'a çarpan ekrana hello yazmasını istiyorum. Böylelikle ben buradan trigger'lara geldiğimde hemen ekranın sol üstte gördüğünüz hello yazılarını yazacak. Şu şekilde. Eğer girdi değil de bu işlemin çıktığında yapmak istiyorsanız Trigger'ı seçtiğinizde hemen altın, altındaki On Component End Overlap'ı e, artıya tıklamanız yeterli. Bu işlemin çıkış için çalışan versiyonu size verecek. Hemen şöyle yapalım. E, karakterimizin Get Blood kan bilgisini alıyor. Bundan Eksi dedik. Bu aktörün damage bilgisinden yazını çıkartıyor. Ve tekrar bu hesapladığı ortaya çıkan sonucu set blood yeni kan değeri olarak yazıyor. E, blueprintlerde akış şu şekilde oluyor bildiğiniz üzere. Asıl çalıştırılan kısım burasıdır. Ve altındaki her bağlantı bir takım verileri alıp, bilgileri alıp işlemek için kullanılır. Ana akış kısımları bu beyaz kalın oklardır noklardır. Ee, karakterimin kan değerini aldım. Ondan bu e, tuzağın damage bilgisini alıp kan değerimden çıkarttım ve tekrar yeni kan değeri olarak üzerine yazdım, set ettim. Bu bilgileri get ederek alıyoruz. Tekrar yazmak istiyorsak set ediyoruz. Üzerine tıkladığımızda da varsayılan değerin ilk başladığımız 5000 olduğunu görüyoruz. Yani 4100 olacak. Böylelikle oyunun sağ üstteki hazırladığımız vakteye bak penceresinden bunu görebileceğiz. Evet şu anda kan değerim 5000 ve trigger'a girdiğimde 4900 oluyor. 100 eksildi. Tekrar girdiğimde 4800 bu şekilde azalmaya devam ediyor. Ee, şimdi bunlar e, hasar veren... E, Trigger'lardı. Tuzak örnekleriydi. Aynısını artı işlemiyle yaptığımızda da zaten karakterin kan değeri yükselecek. Yani bunu da hil mantığıyla düşünebilirsiniz. Bunu buraya bağlayıp bunu da buraya bağlarsam karakterimi bu sercanı yüz yüz artmaya başlayacak her girdiğimde. Onu da ekstradan e, şu anda yapmaya gerek duymuyorum. Çok basit bir şekilde zaten yapabildiğinizi gösterdim. E, bir de bu trigger'ların zaman ayarlı bir versiyonu yapalım. Ee, yani içerisine girdiğimizde örnek veriyorum 10 saniyede bir yani 10 saniye boyunca her 1 saniyede bir 100 canımız gitsin. Hemen eee trip aktörünün duplicate'ini aldım. Ismine de timer trip dedim isimlendirmede hiç doğru olup olmadığına bakmıyorum. Anahtar kelimeleri yazıyorum şu anda. Ve timer trap aktörümü açtığımda eskisini kapatalım kafamız karışmasın. E, timer trap aktörünü açtığımda aynı blueprint e, dizilme önüme geldi. Şimdi bunu e, şey şeklinde yapalım. 10 saniye boyunca e, her saniye 100-100 canımızın azaldığı bir sistem şekilde yapalım. Ee, bunu önceki videoda da timer fonksiyonunu kullanmıştık. O şekilde de yapabiliriz. İstersek bunu e, belirli bir sayıda e, loopa sokarak da yapabiliriz. Ama timer kullanmak e, yaptım araştırmalarda hani çok daha performanslı olduğunu gördüm. E, bunu timer'a nasıl çeviririz? Onu hemen göstereyim. E, Deme için yanına hemen Pardon, şöyle yapalım. Evet. Ee, buraya diğer işlemleri, şunun kısa yolunu kısa yolunu almaya gerek var mı? Onu düşünüyorum şu anda. Kısa yolunu alalım hemen. Promo to Variable dedim. Ee, Survivor karakter Feras. ve bu işlemleri buraya bağladım gerçi buraya bağlama gerek yok, silecektim bunu sildim sol üstten yeni bir fonksiyon oluşturuyorum ee, Damage Loop diyelim bunun ismine fonksiyonu ve içerisine Survivor karakterimi oluşturduğum referans kısa yolu aldım ve şu bağlantıyı tekrar bağlıyorum ve Damage Loop'un hemen çalışma bölümüne e, seti bağladım. Şimdi şu anda karakterimin canı gitmeyecek bu timer trebin içerisine girdiğimde bir fonksiyona bağladım ama fonksiyon henüz çalıştırmadığım için herhangi bir şekilde bu işlem gerçekleşmeyecek. Örnek veriyorum e, böylelikle Blueprint penceresindeki bazı e, nasıl diyebilirim size. Karma şey de bu şekilde fonksiyonları bağlayıp daha basit anlamda bunu kullanabilirsiniz. Damage Loop, ee, hemen arkasından bunu bağlarsak ya ana çalışma e, düzenin arkasında bunu eklersek oluşturduğumuz Damage Loop fonksiyonunu şurayı ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacak. Her girdiğimizde bu trigger'a 100-100 azalacak. Çünkü girdiğinde bir kere yapıyor bunu. Onun yerine Damage loop'u bağlantısını kestim. Timer fonksiyon çağırıyorum bir tanesi. Set timer by function name diyorum. Ee, ve ismini bunun ee, Damage loop fonksiyon ismini girdim. E, time kısmına bir yazıyorum. Saniyede bir olmasını istediğim için ve loop diyorum. Şimdi şu şekilde çalıştırdığımda bir kere girdiğim takdirde sonsuza kadar, karakter ölene kadar e, bu loop devam edecek. Girelim, hemen görelim. 100 çalışmadı. Çalışmama sebebine bakalım hemen. Neden çalışmadığına. Damage loop demişim. İsmi Damage Loop. Time 1 loop oluyor. Tekrar deneyelim. Normal şartlarda kendi projemde de kullandığım şekli bunun bu şekilde ama neden şu an timer'ın çalışmadığını bilmiyorum. Set timer değil miydi acaba? Yanlış mı yaptık? Timer function name Hayır doğru. Yani olması gereken de bu zaten. 0 yaparsak bir yapmamız gerekiyor. Saniyede bir olmasını istediğim için. Ha pardon tabii olmaz. Çünkü e, timer trebi oluşturduk ama bunu ekrana atmadık. Eskileri silelim. Timer trebimizi ekrana atalım ve play diyelim. Gördüğünüz üzere her saniye bir kere girdim. Çıkıyorum içerisinden ve sürekli 4400-4300 şeklinde damage'im azalıyor. Hem sol ekranda ekranı görebiliyoruz. Azaldığını vardı. Hem de sağ taraftaki kan değerinde yani blood değerinde sürekli azaldığını görebiliyoruz. Ve bu sıfıra geldiğinde karakterimiz ölecek. Tabi bu işlem şu anda dediğim gibi ölene kadar yani sonsuza kadar devam etmekte. Ee, kapatıyorum bunu. Timer Tread'ime giriyorum ve bunu artık bir e, sisteme bağlamak istiyorum. Örnek veriyorum. Kaç kez bu işlem gerçekleştikten sonra olacak? Onun için kendime bir değişken daha oluşturuyorum. Bu değişkenimin ismi e, Damage Count olsun. Yani kaç kez damage yiyeceği karakterin e, integer yapıyoruz yine tam sayı. Kaç kere sorusunun karşılığı olarak. E, bunu ve bir tane daha Damage Eee Current Count diyelim. Bu da örnek veriyorum. Bir kez karakterimizin canı azaldı. Toplam 10 kere azalacak. Yani Damage Count'u 10 yazdık. Bir kez karakterimizin canı azaldığında hemen Damage Current Count'u 1 olacak. Her Damage işleminden sonra bunu bir arttıracağız. Ve 10 olduğunda ondan sonra yani 11 olmaya çalıştığında aslında e, bunu İptal edeceğiz. Artık karakterimiz bu hasarı e, görmemeye başlayacak. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle göstereyim. E, Damage Count'u, Damage Loop'un içerisine alacağız. Bu her çalıştığında Damage Current Count her çalıştığında 1 olacak. 1 artacak ve tekrar yeni bilgi yazılacak. Şimdi 0 iken 1 kere hasarinde 1 olacak. 2'nin olduğunda 2 tane hasar yemiş olacak. O zaman 10 olduğunda 10 tane hasar yemiş olacak. Hemen bundan sonra da Damage Count'un eklendikten sonra 10 olup olmadığına bakalım. Damage Current Count'tan bir çıktı aldım bu şekilde. Uzattım. Sol klikle. Çift eşittir işaretiyle denk mi diye bakacağım içerisindeki bilginin. Eğer 10 olursa bunda evet hayır boolean'e bağlıyorum eğer on olursa burası çalışacak eğer on olmamışsa burası eğer on olmamışsa herhangi bir şey olmasını istemediğim için e, buraya bir şey bağlamayacağım aynı işlem devam etmeye devam edecek sürekli olarak ama eğer on olmuş ise ona gelmiş ise e, damage current Count'u sıfırlayacağım ve bu timer'ımı iptal edeceğim. Onu da şu şekilde yapacağız. Timer Pause diyeceğiz. Lakin bunun değişkeni şuraya bağlayacağım. Custom Event oluşturacağım ve Stop Timer Tekrar Damage Loop fonksiyonun içine geldiğimde bu sıfırlandığında ee, hemen şuradan Stop Timer'ımı çağırıyorum. Ve burası çalışacak. Baştan tekrar bakalım. Bu fonksiyonum 10 kere çalışıyor. Karakterimin canını azaltıyor. Ve kaç kez damage vurduğunu buradan hesaplıyor. Ee, böylelikle her damage vurduğunda bunu artı bir arttırıyor. Ee, sonra kontrol ediyor. 10 kere vurmuş mu? Burada benim e, damage count sayımı aslında 10 yerine bağlamam lazım. Şimdi oldu. Buraya 10 yazarsam bu işlem 10'a kadar tekrarlayacak. 20 yazarsam 20'ye kadar. Böylelikle e, sıfırdan başlayıp nerede biteceğini de hani ayarlamış olacağım. Buradan e, damage count'umu dışarıya kapalı hale getireyim. Bunu değiştirmeyelim dışarıdan gerek yok. Ve eğer ulaşılması gereken damage count'a yani sayıya ulaşmışsa damage count'u sıfırlayacak ve timer'ı durduracak. Bu çalıştığında da şurası gelecek ve bu çalışan timer'ı durduracak. Hemen bunun testini yapalım. Şu anda Damage Count 10. Karakterimizin canı 5000'di. Yani bunun içerisine girdiğimde şu an gördüğünüz gibi 100-100 azalacak ve 4000'de duracak şu an sistem. Gördüğünüz gibi Timer çalışmayı durdurdu. Neyi belirlediğimizde o şekilde. Bunu da aynı şekilde kopyasını alarak buradan 100 damage vereceğini ve kaç kere yani kaç saniye boyunca bu işlemin tekrarlayacağını buradan e, yapabilirsiniz. E, örnek veriyorum. Saniyede bir değil de yarım saniyede bir yapmak isterseniz eğer. Buraya da bir de, bunu da bir değişkene bağlayıp aynı şekilde pavliye çevirip dışarıdan değiştirebilir hale gelip. Buraya bir örnek veriyorum. Saniyede iki kere bu işlemin olmasını isterseniz. Buradaki değeri 0.5 yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün e, özellikleri dışarıdan ayarlanabilir ya da Belirli kalıplara göre hani dizayn edebilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış bir şey. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim aynı zamanda. Şu an kullandığımız aslında bu trap mekanizması çok saçma. Sebebi şu. Bundan çok daha güzel, çok daha performanslı bir yöntemle yapacağız. Ama olay burada. Ee, bir fonksiyon nasıl kullanılır, çağrılır. Ee, bir timer fonksiyonu nasıl kullanılır, iptal edilir. Ee, içerisinde hesaplama yaparken şekilde bir e, sayma mantığını nasıl kullanırsınız bunu görmüş olduk. O yüzden aslında bu basit anlamda e, basit oyunlarda hızlıca kullanabileceğimiz bir takım e, şey e, tuzak olarak kullanabileceğiniz şeyler de kullanılabilir. Çok büyük oyunlarda tabi ki inanılmaz e, performans hesaplamaları ve hani her şeyin hesabı yapılıyor. Yani şuradaki hani compile of timer trap successful dediği ve 46 milisaniyede oluşması yani 46 milisaniyede bu dosya compile edilmiş ve çalışmış. Yani bunu daha sonra çalıştığınızda görebiliyorsunuz. Bunlara kadar hesap yapılıyor. Ee, bu dersten şimdilik bu kadar. Bundan sonraki derste bu sistemi aslında nasıl çok çok daha iyi kullanabiliriz ee, onu göreceğiz.